Selam herkes, ben Roygo. Merhaba herki işler nasılsın? teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte Türk sohbet oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ee, Manit etmeye çalışacağım. <gülüyor> ee, tabii ki böyle işler ama ben seviyorum böyle işlere. Demin. Ee, neyse başlayalım. Şimdi ama şuradan bir küçültme büyütme işlemleri yapayım size. Aa, aa, tamam oldu. Evet başlayalım. Yapmaya çalışacağım. Ee, hemen şuradan bir cihar cihar bulacağım. YouTube açalım. Erkek. Güzel ciharlar yazacağım. Bizi böyle tipi kimse sevmez diyebilirim. Aa, burada müzik şeyi vardı lan. Müzik şeyleri gitmiş. Ana müzik şeyleri vardı burada. Yok artık bırakmışlar. Küfürlü herhalde şarkıları açıyorlar diye normaldir herhalde. Tamam. Şimdi buraya en iyi ciharlar yazıyorum YouTube'a. Evet. dur. Şuradan bir bakalım. Bulalım bir tane. Ben kendim için savaşmam. Ekibim için savaşırım. Eğer istemeliysek. Bir tane jar buldum. xx4979 xx4979 buldum bir tane bu nasıl ee <gülüyor> bu ne lan <gülüyor> güzelmiş lan şaka baka <gülüyor> tamam <gülüyor> ee... an sword verebiliyor muyuz bir de ölürüz olmuyor tamam <gülüyor> şimdi Neyi kaldırdınız ya müziğimiz? baba tuttuk millete. Seyleme. Oğlum kız bilir şimdi ya. Beyler şurada sapık sapık şeyler yazalar. Ha göre. Dım, dı dı dı dı dı. Evet koyduk şaka yaptım. Millete laf sokacağız. Hadi başlayalım. Laf sokacağım şimdi. Evet, şimdi buraya selam yazalım bir kıza. Selam. Manita olalım mı? <gülüyor> manita. Bana bir manita ister <gülüyor> <gülüyor> Evet dersin. Tamam. Zaten domuza benziyon. IQ Mali. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oha <gülüyor> Bu ne? Şöyle bir kızını alacağım ben ya Ya Allah'ım yarabbim ya. Manit olalım mı? A A gitti. Yok senin gibi domuzlara bakmıyorum. Cıhar calıp da olmaz o işler. <gülüyor> <gülüyor> Su. Şu halde de patlatırdım be. atıldım ya. Selime. Evet trolümüz depalım. <gülüyor> Selime, Selime. Oğlum kızlarım bu oyun oynuyorsunuz çok saçma lan. Monita Ulak m. Monita ister misin? Yalnızım. iki tane İki saniye Oy, Sana ne gidiyor? Vay. Vay. Vay. Neye yeni girdim. Sadece manita arı thar yam De demedim öyle bir şey yalan şey konuşur musun? Ya bizim bu var ya şunu Uzaklaşır mısın? Özel hayat bu seni ilgilendirmez. Gidiyon. Yani, bir... <Gül Ana bu benim fıracak. Ben başka bir çar seçmem lazım. Selene. Ya şey ya Allah Allah ben takılıp duruyor ya. Söyleme. Kim brot etme? Bende ne oluyor lan? Bana ne yapıyorlar? Manita stiyon mu? Bana bir komutlar yazıyorlar ama. Vo <gülüyor> ne az bana? Ne yazmış? Ne yapmışlar bana ya? Kim yaptı bana onu? <gülüyor> Olur. Tamam. Geneke bak, sıkıntı yok. Evet. Ama bir sorum olacak. Senin gibi domuzlara ben bakmıyorum. <gülüyor> Ağlatacağım o Selam. Ya ben hiç şişkin şey yapma. Kim yaptı bunu ya? Dwarf Rotate. Draff. Dur bir ya kim yaptı onu? Draff. Dwarf, Sullon. No. Ya yeter ama ya yapmayın. Niye yapıyon? Sal IQ beni sal. <gülüyor> <gülüyor> Lan beni salmıyorlar ya. Buradan seveyim de öyleyse geldim. Yazıklar... Olsun. Sağ ol benim. Evet, beyler son trollümüz çünkü yemiyorlar. Aaa, ee, şuna, şuna geldim. Şöyle. As. son kez e, bir şey yapacağım o zaman. Neyse son bir kapanış yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar da. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.